Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar Kasım 2019 astrolojik gündemi siz sevgili balık burçlarına ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsetmek üzere bu videoyu hazırlıyorum. Sevgili balıklar, Kasım 2019 gündemine geçmeden önce öncelikle Ekim ayı burç yorumlarında bahsettiğim ancak Kasım ayı boyunca hayatımızda olacak bir etkileşimden bahsetmek istiyorum. Bu Merkür retrosu özellikle 31 Ekim 2019 tarihinde Akrep burcunun 27 derecesinde başladığını belirttiğim Merkür retrosu 20 Kasım'a kadar hayatımızda olacak ve dolayısıyla Kasım ayının büyük ve önemli bir çoğunluğu bu retro altında ilerliyor olacağı benziyor. Bu nedenle Merkür retrosu ile ilgili genel bir bilgi vermek istiyorum ve akabinde özellikle Kasım ayı gündemi bizlere neler getirecek bunlardan bahsediyor olacağım. Evet Merkür 27 derece akrep burcunda 31 Ekim 2019 tarihinde retroya başlayacak. Akrep burcu sizin 9. evinizi temsil ediyor. Bu da özellikle yüksek lisans, lisans eğitimleri, yabancı dil, yurtdışı gündemleri, hayat görüşünüz, yaşam yolculuğunuz, hayata karşı ve maneviyata, e, dine karşı bakış açınızı sembolize eden geniş bir ev, dokuzuncu ev. Merkür burada retrodayken ne gibi etkiler getirir? Özellikle öğrenci olan balık burçlarının eğitimle alakalı bir takım prosedür işlerinde aksaklıklar getirebilir arkadaşlar. Evrak işlerinde sıkıntılar çıkabilir, yeniden evraklar düzenlemek gerekebilir, bu e, bu süreçte özellikle önemli bir yere başvuru yapacaksanız mutlaka evraklarınızı yedekleyin ve kopyalayın. E, yaptığınız başvuruları kabul edildi zannedersiniz. Edilmemiş olur. Sistem bir anda kesilir. Sistemde bir takım ders seçme gibi sıkıntılar varsa sistemden bir anda atılırsınız. Bunun yanı sıra yurt dışı ile alakalı belki yurt dışına çıkma gibi bir niyetiniz varsa bu alanlarda bir takım pürüzlerle karşılaşabilirsiniz. Evrak işleri, vize işleri, pasaport vesaire gibi. Bunun yanı sıra hayat görüşünüzde, yaşam felsefenizde e, yeni bir sorgulama dönemine girebilirsiniz özellikle. Eskiden beri süre ve size hizmet etmediğini düşündüğünüz eski bakış açılarınızı bir kenara bırakıp ileriye bakma eğiliminde olabilirsiniz sevgili balıklar. Tabii bunlar genel etkiler. E, siz yine de videonun başında söyleyeyim ki hani Merkür retrosuna karşı Kasım ayı boyunca tetikte ve tedbirli olun ve 9. evinizin etkilendiğini de birini istedim. Şimdi Kasım ay gündemine giriş yapıyoruz. Hemen 1 Kasım'da bizim aşk ve sevgi gezegenimiz Venüs'ün Yay burcunda transite başladığını görüyoruz. Yay burcu tabii biraz özgürlükçü, biraz neşeli, biraz daha sosyal, biraz daha entelektüel temsil eden bir burçtur. Venüs burada aslında tam kendi faaliyetlerini ve aktivasyonunu yerine getiremez ancak Venüs'ün Yay burcu transitinde sizin doğrudan 10. evinizde etkili olduğu için iş hayatınız, kariyer hayatınız, ebeveynlerle, üstlerle, patronlarla olan ilişkileriniz, devletle, resmi kurumlarla olan ilişkilerinizi oldukça pozitif etkileyecek bir yerleşim esasında üstlerinizle uyumlu geçinebilirsiniz. Yaptığınız iş başvuruları olumlu sonuçlanabilir. Özellikle bayan patronlar, bayan figürler, belki anne gibi kişilerden ciddi destekler alabilirsiniz bu süreçte. Bunun yanı sıra e, resmi kurumlarla yaptığınız yazışmalar, konuşmalar, iş başvurularından pozitif geri dönüşler alabileceğiniz için özellikle e, bu ay boyunca bu tarz e, konularda şansınızı zorlayabilirsiniz eğer mevcut şartlarınızdan e, hoşnut değilseniz. E, i̇lerlediğimiz zaman 5 Kasım tarihinde Mars ile arasında sert bir açı var. Belki Kasım ayının nadir sert açılarından birisi bu da Mars Pülüt arasındaki sert açı. Mars bir süredir terazi burcunda. Biliyorsunuz Mars Koç Burcunun yönetici gezegeni, savaşı, girişimciliği, cesareti temsil eden bir gezegen esasında Mars. Terazi Burcu Koç Burcunun tam karşısında olduğu için Mars Terazi Burcunda düşük konumda arkadaşlar. Bu nedenle Mars tam olarak kendi potansiyelini Terazi Burcunda gerçekleştiremiyor. Bunu belirtmekte fayda var. Bunun yanı sıra Plüto bir süredir Oğlak Burcu'nda biliyorsunuz zaten 2019 yılının başından beri Plüto'nun ve Satürn'ün ay düğümlerinin açılarıyla haşır neşir haldeyiz. E, bu alanlarda sık sık sınavlar e, vermiş bulunmaktayız. Dolayısıyla bu etkiye açığız ve alışığız e, esasında. Mars'ın ve Plüto'nun e, tabii sert açıları iki Kötücül gezegen olarak e, tırnak çaresine tabir ettiğimiz gezegenin etkileşimi olduğu için biraz yıkıcı olabilir. Tabi siz buradan doğrudan etkilenmeyeceksiniz. Aslında destekleyici açılar alacaksınız. Daha çok e, öncü ve lider burçlar buradan e, nasibini alacak desek herhalde yeridir. Siz değişken burçlar buradan e, destekleyici etkiler alıyor olacaksınız. Bu etkileşim sizi nasıl etkileyecek? E, 11. eviniz ve 8. evinizden etki alıyorsunuz. Bunlar ne gibi noktalara gelebilir? Özellikle ortaklaşa yaptığınız projelerle alakalı bir takım gerilmeler. Arkadaşlarınız veya sosyal çevrenizle beraber bir arada işbirliği içerisinde yapmış olduğunuz projeler varsa buralardan. Alınacak bir takım gerginlikler, bir takım tartışmalar söz konusu olabilir. Hayallerinizle alakalı bütçe desteği veya bütçe sıkıntısı yaşıyor olabilirsiniz. Birilerine muhtaç birilerinden destek görme ve bir sponsor arayışı içerisinde olabilirsiniz. ve Bununla alakalı zorluklar yaşayabilirsiniz gibi etkilerini çoğaltabileceğimiz ve hayallerinizi gerçekleştirme noktasında arkadaşlarınızdan yeterli desteği göremediğiniz ve bunun sizde çok ciddi böyle bir arkadaş elemesine yol açan, çok ciddi ve keskin sınırları olan bitişlere yol açan durumlar getireceğini söyleyebilirim. Tabii bunlar yaşanması gereken durumlar ama birkaç gün boyunca etkili. Dolayısıyla Kasım ayının genelinde etkili olmayacağı için 5 Kasım civarına dikkat etmekte fayda görüyorum. Şimdi 8, 9, 10, 11 Kasım günleri Kasım ayının böyle süre gelen güzel etkileşimlerinin bulunduğu bir süreç. Güneş ve Satürn arasında güzel bir etkileşim var. Güneş ve Neptün arasında güzel bir etkileşim var. borcunuzdaki Neptün'ün yapmış olduğu icil etkilerle beraber hemen hemen her alanda hayalleriniz noktasında olsun ortak paylaşımlarınız noktasında sorumluluklarınız noktasında olsun gökyüzü tarafından destekleniyor olacaksınız sevgili balıklar. Bu 5 Kasım civarında yaşamış olduğunuz talihsizlikler yerine güzellikleri bırakacak ve gerçekten sorumluluklarınızı bölüşerek arkadaşlıklarınızla beraber güzel bir yola giriş yapabileceksiniz. Hayatınıza dönüşüm getirecek belki hayallerini, hayalini hep kurduğunuz projelere de imza atma fırsatı veya bunlarla ilgili arki çalışmalarının başladığı bir süreç e, deneyimleyebilirsiniz. Özellikle 11 Kasım'a kadarki süreçte. 12 Kasım tarihine geldiğimizde bir dolunay bizleri karşılayacak. E, biliyorsunuz dolunaylar yapısı itibariyle gergin e, gökyüzü olaylarıdır. Çünkü ay ile güneş karşı karşıya geliyor. Ve, e, duygusal dünyamız ve gerçekler arasında e, geçmişimiz ve geleceğimiz arasında çelişkiler ve birtakım uyumsuzluklar yaşattığı için bizlere e, biraz gergin hissetmemiz söz konusu olabiliyor Dolunaylarda özellikle e, bu Dolunay boğa burcunda gerçekleşecek e, boğa burcunda gerçekleşen bu dolunay sizi hangi alanlarda etkiliyor diye bakacak olursak. Üçüncü evinizde etkilediğini görüyoruz. Bu da özellikle yakın çevre ilişkileriniz, iletişim şekliniz, kardeşlerinizle olan hayatınız, kısa seyahatleriniz, eğitiminiz, entelektüel kapasiteniz, zihinsel durumunuzla alakalı biraz gergin hissetmenize, bol düşünceyle bu durumlara girmenize ve fazla düşünmekten uykularınızın kaçması, günlük işlerinizin aksaması gibi durumlara sebebiyet vermesiyle sonuçlanabilir. Dolunay sonrasında 13-14 Kasım'da yine Güneş ile ve Merkür ile Neptün arasında güzel etkileşimler meydana gelecek. Özellikle 14 Kasım'da meydana gelecek olan Merkür-Neptün üçgeni ile beraber duygusal anlamda çok güzel destekler alabileceğiniz, güzel haberler alabileceğiniz, hayallerinizi gerçekleştirme noktasında belki fırsatlarla karşılaşabileceğiniz Güzel etkileşimler var aynı gün içerisinde Venüs ve Neptün arası da bir kale açı var. Bu biraz daha geleceğinizi şekillendirme noktasında özellikle kadın figürlerle alakalı bazı hayal kırıklıklarını beraberinde getiriyor olsa da bunlar birkaç günlük süreçler. Biraz 14 Kasım aslında çift ruhlu günlerden birisi buna karşı dikkatli olursak süreci daha iyi yönetebilmemiz mümkün olacaktır. 19 Kasım günü ise Mars'ın akrep burcu transitine başladığını görüyoruz. Mars akrep transiti ile beraber artık e, hayat görüşümüzle alakalı e, daha keskin ve sınırları daha net çizgiler çizebileceğimiz belki de bu hususta bizimle aynı fikirde olmayan kişilerle sert tartışmalar içerisinde kendimizi bulabileceğimiz etkileşimler olabileceği gibi. Bunun yanı sıra kendi eğitim seviyemizi artırmak, yeni yerler görmek, yeni diller görmek öğrenmek, kendimizi geliştirmek adına çok e, aceleci ve hırslı davranarak bir an evvel bir şeyleri yapma gereksinimi içerisinde olacağımızı e, gösterebilir. Bu Mars Akrep Transiti e, bu hususta tabii fazla hırslı ve fazla rekabetçi olmamaya gayret etmekte fayda var. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi. Bunun da aynı şekilde ama bir adım atmak, yeni bir eğitime başlamak, yeni bir ufuk alakalı yani yeni bir ufka yelken açmakla alakalı. Başlangıçlar açısından da destekleniyor olacaksınız. Şimdi 20 Kasım tarihine geldiğimizde videonun başlangıcında bahsetmiş olduğum Merkür retrosu sona eriyor ve Merkür düz seyrine başlıyor. Akrep burcunun 11 derecesinde Merkür 20 Kasım itibariyle düz seyrine başlayacak. Bu da artık eğitim hayatınız, geleceğinizle alakalı, yaşam felsefeniz, hayatınızdaki yeni yol ve yeni yöntemle alakalı yeni adımlar atmak açısından gözlem ve değerlendirme sürecini tamamladığınızı ve artık adım atma sürecine geldiğinizi gösteriyor. Artık yeni adımlar atmak adına süreci güzel bir şekilde yönetebileceksiniz sevgili balıklar. 22 Kasım tarihine geldiğimizde Güneş'in yay burcu Transine başladığını görüyoruz. Güneş yay burcunda sizin 10. evinizde dolayısıyla daha çok gündeminiz, kariyer hayatınız, geleceğiniz olmaya başlayacak 22 Kasım tarihinden itibaren üstlerle olan ilişkileriniz, toplum önünde daha saygınlığınızı önemsediğiniz, daha çok toplum önündeki duruşunuzu önemsediğiniz bir süreç başlayacaktır ve kariyerinizi şekillendirme noktasında üst düzey kişilerden de destekler görüp onları da arkanıza alabileceğiniz bir süreç başlıyor olacak sevgili balıklar. 24 Kasım tarihine geldiğimizde benim bu ay içerisinde en e, dikkatimi çeken ve en önemsediğim görünümlerden birisi meydana gelecek. Biliyorsunuz astrolojide Venüs ve Jüpiter dediğimiz zaman iki iyicil gezegen e, olarak tanımlarız bu iki gezegeni. Jüpiter zaten 2019 yılı başından itibaren hatta 2018 Sonunda başlayan etkiyle beraber yay burcuna geçiş yapmıştı. Venüs de ayın başında yay burcuna geçiş yaptı. Ve bunlar 28 derece yay burcunda 24 Kasım günü kavuşuyorlar. Bu kavuşum, tabi kavuşumlarda gezegenler birbirlerinin etkilerini zaman zaman manipüle edebilirler. Ancak aynı doğrultuda hareket ettiğini düşündüğüm bu iki gezegenin kavuşumunun etkilerini katlayacağını düşünüyorum birbirlerinin. Dolayısıyla burada yay burcunda sizin 10. evinizde meydana gelen bu görünüm kariyer hayatınız, geleceğiniz e Toplum önündeki yerinizle alakalı çok büyük şanslar, çok büyük fırsatları beraberinde getirebilir. 24 Kasım civarında iş başvurularınız, iş görüşmeleriniz, üstlerle, devletle olan ilişkilerinizi e, mutlaka değerlendirin. Mutlaka şansınızı arayın. E, mutlaka şansınızı zorlayın. Hatta güzel hiç beklemediğiniz ya da beklediğinizden kat ve kat daha iyi fırsatlarla karşılaşma ihtimalinizin e, fazla olacağını düşünüyorum. Özellikle balık burcunun son derecelerinde doğduysanız veya yükselen dereceniz 25 ila son dereceler arasındaysa bu etki daha çok katmerlenecektir. Umarım bu süreçte çok güzel şanslar ve fırsatlarla karşılaşırsınız. Hatta karşılaşanlar olursa aşağıda yorumlara tecrübelerini paylaşırlarsa benimle çok sevinirim. E, Tabi aynı gün içerisinde mars Uranüs arasında sert bir açı var ama e, bu açı biraz ani gelişen durumlarla can sıkıcı olsa da Venüs-Rübiter kavuşma bence bu etkiyi tölere edeceğe benziyor. 26 Kasım tarihinde ise Venüs'ün artık yay burcu transitini tamamlayıp Oğlak burcunda transite başladığını görüyoruz. Bu da artık gündeminizin biraz daha 26 Kasım tarihinden itibaren sosyal çevreler, arkadaşlıklar, aynı amaç ve fikir e, ideali doğrultusunda bir arada bulunduğunuz kişilerle olan paylaşımlar noktasında şanslara getiriyor olacak yeni arkadaşlıklar elde edebilirsiniz yeni hedefler yeni Hayaller peşinde koşabilirsiniz kalabalıklar içerisinde daha uyumlu daha dikkat çekici bir profil sergileyebilirsiniz oldukça güzel bir etkileşim meydana getireceği benziyor 26 Kasım tarihinde yine aynı şekilde bir yeni ayımız var yay burcunun 4 derecesinde meydana gelecek bu yeni ay sizin tepe noktanızda yine 10. evinizde yani kariyer hayatınız, geleceğinizle alakalı çok ciddi bir dönüm noktasındasınız. Çok ciddi bir kırılma noktasındasınız. Yeni kararlar alabileceğiniz, yeni süreçler içerisinde bulunacağınız bir döneme giriş yapıyorsunuz. Ee, özellikle Aralık ayında meyvesini vermeye başlayacak olan bu süreçte İlk tohumları aslında 20 Kasım'dan itibaren gelişen süreç ve bu yeni ay ile beraber e, atacağı benziyorsunuz. E, kariyer hayatınızla ilgili yeni kararlar, yeni başlangıçlar, yeni hedefler e, tablosunu çizmenin tam zamanı bu yeni ay diyebiliriz. Ve 27 Kasım tarihinde burcunuzdaki Neptün, özellikle bir süredir burcunuzda geri hareketli olan Neptün düz seyrine başlıyor. Geri hareketini tamamlıyor. Belki 4-5 aydır böyle biraz daha zihinsel olarak bulanıktınız. Ne istediğinizi bilemiyordunuz. Ne yöne gitmeliyim, ne yapmalıyım. Kararsızdınız ve bir geçiş sürecindeydiniz. Ancak Neptün Retros'un tamamlanmasıyla beraber hedefe kitlenme, hedefe net bir şekilde odaklanma noktasında daha iyi bir yol çizebileceğe benziyorsunuz sevgili balıklar. 28 Kasım tarihine geldiğimizde ise Venüs torunus arasında güzel bir etkileşim var. E, bu da özellikle e, sizi hangi noktalarda etkileyecek diye bakacak olursak şöyle söyleyebiliriz. İkili ilişkiler iletişim noktasında güzel fırsatlar getirebilir bu. Ani gelişen haberler, ani gelen haberler belki de bir aşk haberi. Belki de bir iş fırsatı bu alanlarda arkadaşlıklardan veya yakın çevrenizden gelecek güzel haberlerle ayı güzel bir şekilde kapatacağınızı belirtebiliriz. Oldukça güzel bir Kasım ayı. Birkaç görünüm dışında aslında destekleyici etkilerin bulunduğu bir Kasım ayı. Geleceğinizi şekillendirme noktasında, gelecekle ilgili kararlar alma noktasında bir aslında milat niteliğinde bir Kasım ayı. Umarım çok güzel ve şanslı bir şekilde değerlendirebilirsiniz bu ayı. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olursanız videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve aşağıda e, bu ayla ilgili tecrübelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Bu arada zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın yeni videolardan haberdar olmak için. Danışmanlık almak isteyenler ise evrenselkadimbilgeci.com adresine e-posta gönderebilecekleri gibi Instagram'dan Opicus Astroloji hesabımı takip edip bana DM yoluyla da ulaşabilirler. Mutlu bir Kasım dilerim her birinize. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.